Roma'da Vatikan müzelerinin Etrusk galerilerinde bulunuyoruz ve inanılmaz güzellikteki bir kaba bakmaktayız. Kabın üzerindeki iki kahraman oldukça yalın bir şekilde resmedilmiş ancak bu resim bize çok fazla bilgi veriyor. Solda gördüğümüz kahraman Aşil, sağdaki ise Ajax. Homeros'un İlyada destanında söz ettiği iki büyük kahraman. Sanatçı Ezekias'ın hem çömlekçi hem de ressam olarak imzaladığı sadece iki kap var. Biri de bu. Buradakilerin kim olduğunu belirtmek için figürlerin üstlerine isimlerini yazmış. Sanatçı burada ikisinin arasında neler olduğunu da anlatmış. Sol taraftaki Aşil 4 diyor. Tesra yazdığını görüyoruz. Sağda oturan Ajax ise 3 diyor. Yani 3. Oynadıkları oyunu Aşil'in kazanmakta olduğunu anlıyoruz. Tabi bu Mitolojideki hikayenin gelişimine gönderme yapan bir metafor. Diğer yanda ise kalkanlarını görüyoruz. Aşil'in miferi hala başında. Ajaks ise miferini çıkartmış. Muharebeler arasında dinlendikleri bir an. Truva Savaşı'nın yapılmakta olduğu alanda bulunuyorlar. Ezegyas bize daha fazla bilgi veriyor. Atılan zarlar kaderlerini simgeliyor. İki adamın nasıl eğildiklerine ve tüm dikkatlerini nasıl da oynadıkları oyuna verdiklerine bir bakın. Hatırlayalım. Bu iki adam çok yakın iki arkadaş. Samimiyetlerini, kardeş gibi olduklarını görüyoruz. Mızrakların uçlarının ayrılmakta olduğunu görebilirsiniz. Alt taraftaki çizgiler de tam paralel değil. Şimdi sağdaki figüre Ajax'a bakalım. Ajax'ın mızrakları paralel duruyor, dolayısıyla yumruğunu sıkmakta olduğunu, gergin olduğunu anlıyoruz. Kaşı da bu gerginliği yansıtıyor. Dikkat edin, gerginliğini vurgulamak için Ajax'ın kaşı iki kere çizilmiş. Oysa Aşil'in kaşı tek bir çizgiden oluşuyor. Şimdi bir detaya daha bakalım. Aşil rahatça oturuyor. Topuğu toprağa değiyor. Ajax'ın topuğu ise tam olarak yere basmıyor. Ayağının altından geçen ışığı görebiliyoruz. Ayağının duruşu Ajax'ın vücudunun oldukça gergin olduğunu gösteriyor. Ajax'ın başı arkadaşı ile Nazaran daha aşağıda. Ajax daha çok eğilmiş. Bu duruş oynamakta oldukları oyunun ötesinde bir anlam taşıyor olmalı. Muhtemelen antik dünyada bu kaba bakacak kişilerin tümü, Homeros'un Ajax ve ile ilişkin anlattıklarını biliyordu. Aşil çok büyük bir kahraman. Aşil çocukken annesi onu Styx ırmağına daldırıyor. Irmak sihirli ve Aşil'i yenilmez yapıyor. Annesi Aşil'i nehre daldırırken onu topuğundan tutuyor. Dolayısıyla suyun değmediği ve Aşil'in tek korunmasız yeri topuğu olarak kalıyor. Bazen Aşil'in topuğu teriminin kullanıldığını duyabilirsiniz. İşte bu bir kişinin savunmasız yönünü anlatmak için kullanılan bir terim. Topuğu zayıf yeri ancak Aşil her koşulda büyük bir kahraman. Ajax'ın kaderi ise biraz daha karmaşık. Ömrü arkadaşından daha uzun olacak ve Aşil'i savaş meydanından o taşıyacak. Sonrasında ise Aşil'in zırhına sahip olabilmek için savaşacak. Aşil'in, Tanrı Hefaistos tarafından yapılmış olan çok özel bir zırhı var. Bu zırhı isteyen iki kişi var. Taliplerin ikisi de, zırhın kime verilmesi gerektiğine dair yargıçları etkileyebilmek için konuşmalar yapıyor. Ancak Aşil'le daha samimi olan Ajax, yarışmayı kaybediyor. Aslında kendini de kaybediyor ve bir sürü Yunanlıyı katlediyor. Sonunda kendi kılıcıyla kendini öldürüyor. Yaşamı aşağılanma içinde bitiyor. Bu kaba, anlattığımız bütün bu hikayeyi, buradaki kahramanların başına gelecekleri bilen antik Yunanlı izleyicilerin bakmış olduğunu düşünmek, insana kendini ilginç hissettiriyor. Hikaye böyle olsa da, Ezekias son derece zarif bir forma sahip olan bu vazoda, tüm detaylarıyla bu iki kahramanın asaletini ve yaşamakta oldukları o tek bir anı yansıtmış. Özekias attik Kara Figür eserlerinde en büyük ustalardan. Bu siyah renkli figürlere yakından baktığınızda, süsleme öğelerinin neredeyse iğne kadar ince nakşedildiği görülüyor. Siyah zemin boya gibi gözükmekle birlikte, aslında tam olarak boya sayılmaz. Bu astar boya kili, İngilizce'de slip wire deniyor. Yunanlar o dönemde günümüzde kullanılan seramik fırınlarına ve teknolojisine sahip değil elbette. Kilden çok küçük partiküller alıyorlar, bunu suyun içinde çözündürerek boya gibi kullanıyorlar. Kilin oksijene ne kadar maruz kaldığıyla bağlantılı olarak renk siyah veya kırmızıya dönüşüyor. Bu kıvamlı sıvıyı yüzeye sürüyorlar. Son aşamada iyice cilalayarak parlak bir yüzey elde ediyorlar. Gördüğümüz gibi sonunda gerçekten pırıl pırıl ışıldayan bir yüzey elde edilmiş oluyor. Kulplardaki dekoratif sınır çizgileri, figürlerin üzerindeki süslemeler son derece güzel detaylara sahip. Adeta 3 boyutlu gibi. Kilden boyanın bazı yerlerde aşındığını görüyoruz. Gördüğümüz bir anlamda pastanın süslenmesi gibi. Ancak çok daha sofistike seviyede bir süslemeden, bezemeden bahsediyoruz elbette. Elzequias gerçekten büyük ustalardan. Onun eserleri formlarıyla, üzerindeki figür ve bezemelerle, detaylarıyla, eserin üzerinde yer alan hikayeyi başarıyla aktarabilmesiyle gerçekten çok çok özel. Sanırım Etruryalılar da benim gibi düşünmüş olmalı. Zira Yunanistan'da yapılan bu kabın oradan satın alınması ve Akdeniz'i aşarak yaşadıkları yere, yani İtalyan Yarımadası'na kadar getirilmesi eminim epey pahalıya mal olmuştur. Yunanlar bu tarz kaplardan pek çoğunu ihraç etmiş. Antik Yunan döneminden kalma pek çok değerli kap Etrüsk mezarlarında bulunmuş. Ezekyas en büyük ustalardan biri.